Yüksek Seçim Kurulu Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da ikinci tur oylama süresini iki güne indirmiş. Bu konuda çok ciddi haklı tepkiler var vatandaştan, seçmenden. Bizim arzumuz katılımı yükseltmek, seçmenin en yüksek derecede katılımını sağlamak, oy kullanma imkanını artırmak olmalıdır. Bu kararın anlaşılabilmesi mümkün değil. Birincisi, Yüksek Seçim Kurulu ilk defa takvimi yayınladığında ikinci turda oylamaların tarihini belirlemişti. Bu tarih 20 Mayıs'ta başlayacak. Yurt dışında 24 Mayıs'ta da bitecekti. Seçim takvimine de bu böyle işlendi. Daha sonra bununla yetinmedi. 16 Nisan 2023 tarihinde 142 sayılı e, Yüksek Seçim Kurulu kararını yayınladı. İkinci kez burada da Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da dahil olmak üzere yurt dışında oy kullanma sürelerini düzenledi ve orada da 20 Mayıs-24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanılacağını e, belirtti. Şimdi buna rağmen dönüp de dün akşam alel acele buralarda oy kullanma süresini iki güne indirmesi kabul edilebilir değil ve ciddi şüpheler e, yaratan bir uygulama. Buna itiraz ediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu nezdinde de itiraz ettik. Bunu takip edeceğiz. Bugün bununla ilgili itiraz dilekçemizi vereceğiz. Bakın söylediğimiz yerlerde mesafeler çok uzak. İnsanlar 350-400 kilometre yol geliyorlar. 3,5-4 saat Sıra bekliyorlar, oy kullanıyorlar. Yüksek Seçim Kurulu'nun planlamasına göre seçmenlerin oradaki seçmen sayısına baktığımızda o tarihler arasında e, oylarını kullanabilmeleri fiziken mümkün değil. Otursalar ellerine kağıdı kalemi alsalar, matematik hesabı yapsalar fiziken öyle bir oy kullanma e, imkanı yok. Bu demektir ki oralarda biz seçmenin oy kullanmasını istemiyoruz demektir. Niye istemiyorlar acaba diye merak ettiğimizde sandık sonuçlarına baktığımızda görüyoruz. Buraların tamamında yüzde yetmiş, yüzde seksenlere varan ölçüde Kemal Kılıçdaroğlu oyları var. Buna karşın aynı kararda dün akşam Yüksek Seçim Kurulu dönüp Belçika'da ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde sandık sayısını artırdı. Buna itirazımız yok. Sandık sayılarının artması seçmenin daha fazla oy kullanma hakkını kullanabilecek güvence altına almak için yapılan bir adım uygulama e ama oralarda Erdoğan önde çıktığı sandıklarda sandık sayısını artırırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde çıktığı sandıklarda oy kullanma gün sayısını azaltmak ya kasıttır ya iş bilmemektir. Ben bu işin arkasında iş bilmemek olduğunu düşünmüyorum. Ciddi bir kasıt vardır ve mutlaka bu karardan dönülmesi gerekir. Bu konuda özellikle bu dört ülkede 16 Nisan tarihli kararda olduğu gibi ya da ilk seçim takviminin açıklandığı kararda olduğu gibi 20 Mayıs 20 Mayıs 24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanmasının sağlanması gerekiyor. Dışişleri Bakanlığının bahaneleri Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının gerekçesi olamaz. Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanının atadığı bir memurdur. Dışişleri Bakanlığı Yargı organı değildir. Anayasa seçimleri yargı gözetim ve denetimi altında yapılacağını söyler. Yüksek Seçim Kurulu da bu görevi yapmak üzere kurulmuş bir anayasal kurumdur. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı seçimi yönetemez. Böyle bir karar seçimi Dışişleri Bakanlığı'na emanet etmek demektir. Buna itirazımızı yaptık, takip ediyoruz.